Bu videoda, pillerden gelen enerjiyi robota aktarmak için kullandığımız 9 voltluk konektörü alıyoruz ve kablolarını değiştireceğiz. 32'lik kablodan 18'lik bakır kablo yapacağız. Böylece daha fazla akımı kaldırabilecek. Motorlarımızdan her biri bir amplifikatör tutabiliyor. Bu yüzden kablolarımızın yeterli akım kaldırma gücü olduğundan emin olmalıyız. Buna başka bir videoda ayrıntılı değineceğiz. Şimdi, konektörün dış plastik cebini birazcık küçültelim. PVC kaplama bir cep olabilir. Bunu çıkarıyoruz. Kabloları ve konektörü daha iyi görebiliriz. Arkada iki tane perçin var ve bu perçinler kablolara tutturulmuş. Kabloları çekerek çıkarıyoruz. Böylece elimizde sadece perçinler ve konektör kalmış oldu. Bağlantıları yaparken doğru tarafı, doğru kabloya bağlamaya dikkat edin. Pozitif taraf, üst kısmı mantar gibi çıkmış olana bağlanacak. Negatif olan da küçük olan. Biraz lehimle yapalım. Böylece pozitif kablo yerinde duracak. Tüm tarafı güzelce kapladığınızdan emin olun. Artık iki tarafı da bağladık. Şimdi onları korumak için üstlerini kaplayacağız. Üzerine koyduğumuz plastik cebe iki delik açıyoruz ki konnektörler açığa çıksın. Plastiği biraz ittirmek gerekiyor ama uğraşınca konnektörlerin etrafını güzelce açıyoruz. Sonra diğer tarafı da yapacağız. Ve iki tarafta açığa çıktıktan sonra fazlalığı maket bıçağı ile keseceğiz. Daha sonra ısıtma tabancamızla yerleştirdiğimiz plastiği eriterek küçülteceğiz. Böylece konnektörleri sımsıkı tutacak. Uç kısmını plastik hala sıcakken birbirine yapıştırabiliriz. Şimdi yeni konnektörümüzü pillerimizle bağlayacağız. Kabloları yerine yerleştirmek için büyük tornavidamızı kullanıyoruz. Kabloları yerleştirdikten sonra birbirlerinden ayrı kalmalarına özen gösterin. Yoksa iki kablo birbirine dokundukça kısa devre olabilir. Ya da kablolar ısınabilir ve pilleri bitirebilirler. Bunların yaşanmasını tabii ki istemeyiz. Siyah negatif kablomuzu, kablolar için oluşturduğumuz aralıktan çıkarıyoruz. Pozitif olan da oradan geçecek ama daha sonra motorumuzun tarafına geri inecek. Daha sonra düğmeye bağlayacağız. O da bir sonraki videomuzda.